Tüm bu açık delillere rağmen evrim denilinin mesupları darwinizmi hala bilimsellik ambalajı ile insanlara sunuyor. Ne var ki evrimcilerin kullandığı tek sunuş tekniği bu değil. Karşı fikirde olanları yani yaratılış gerçeğini açıklayanları akademik kurumlarda barındırmıyorlar. Bu totaliter yaklaşım evrim teorisini sözde somut bir gerçek gibi toplumlara empoze ederken bir yandan da Bilimsel çevreleri baskı altında tutuyor. Günümüz biyologlarının çoğu üniversitelerde kariyerlerine devam edebilmek için mecburen bu pagan dinine inanan bir üslup kullanmak zorunda kalıyorlar. Bu sistemi kabul etmeyenler ise ya üniversitede pasifize ediliyor veya bu kişilerin işlerine son veriliyor. Eğrimi reddeden bilim adamları akademik kariyerlerinde yükselme imkanlarını yitiriyorlar. Ünlü anatomi profesörü Thomas Dwight, bu durumu entellüktüel bir diktatörlük olarak şöyle nitelendirmiştir. Evrim konusunda kurulmuş olan diktatörlük, meselenin dışında olanların tahmin edemeyeceği kadar despot hale gelmiştir. Bu, sadece düşünce sistemimizi etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda terör çağlarını aratan bir baskıyı da sürdürüyor. Acaba bilim dünyası liderlerinden kaç tanesi düşüncelerini aynen açıklayabiliyorlar? Evrimci dayatmanın bir gereği olarak dünyada yaratılış gerçeğini savundukları için görevlerinden alınan çok fazla sayıda profesör vardır. Bunun bir örneği, okullarda yaratılışın da okutulması önerisinde bulunduğu için, alel görevinden alınan İngiltere Kraliyet Akademisi Eğitim Direktörü Michael Rees'tir. Profesör Robert Marks, Doktor Michael Egner, Doktor Caroline Crocker, Doktor Guillermo Gonzalez ve Doktor Richard von Sterner yaratılış gerçeğini savundukları için görevlerinden alınan diğer bazı akademisyen ve bilim insanlarıdır. İsrail'de Eğitim Bakanlığı Bilim Bölümü Başkanı Doktor Gabriel Avital, evrimi sorgulayan yazılı ve sözlü açıklamalarından dolayı görevinden alınmıştır. Üstelik bir bakanlık yetkilisi İsrail'in en tanınmış gazetesi Haret bu görüşlere sahip olan birisinin Eğitim Bakanlığı'nda bilim adamlarının başında görev yapamayacağını ifade etmekten çekinmemiştir. Bir başka deyişle bilimsellikle hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıkan evrim teorisini eleştiren bir kişinin yetkili bir makamda bulunması imkansızdır. Bu uygulama ve söz konusu açıklama Darwinist diktatörlüğün dünya çapında ne kadar güçlü ve etkili olduğunu gözler önüne sermektedir. 300'den fazla kitap, kitaplar toplam 65.000 sayfadan fazla. Bu kitaplar 73 dile çevrildi. 100'den fazla ülkede kitapçılarda satılıyor. 30 milyon kitap satışı. 30 milyon kitap da ücretsiz dağıtıldı. Hiçbir kitaptan telif almayan tek kişi Eserlerinden faydalanarak hazırlanan 1000 web sitesi. Bu web sitelerini 167 ülkeden her ay 47 milyon insan ziyaret ediyor. Kitaplardan hazırlanan web sitelerini günlük 1 milyondan fazla insan ziyaret ediyor. Her ay bu web sitelerinde 10 milyondan fazla film izleniyor. Her ay sitelerden yaklaşık 8 milyon film, 5 milyon kitap bilgisayarlara ücretsiz olarak indiriliyor. Sitelerden toplam indirme 19 milyonun üzerinde. Harun Yahya Orkestresinde sadece Türkçe olarak toplam 96 bin sayfa, İngilizce sitede 45 bin sayfa bilgi. Harun Yahya sitesinde 60'ın üzerinde ayrı dilde eser var. Anı eserlerinden hazırlanarak 5 binden fazla konferans yapıldı. Anı noktaların makaleleri şu anda 47 ülkede 217 gazete, dergi ve internet sitesinde yayınlanıyor. Bugüne kadar Adnan Oktar'ın makaleleri 70'ten fazla ülkede, 500'den fazla gazete ve dergide yayınlandı. Adnan Oktar'ın söylediği, gayren gerçekleşen 3000'e yakın ne demişti ne oldu konusu var. Darwinizme karşı bilimsel delillerle ilmi mücadele vererek ortadan kaldıran tek kişi. Türkiye'de evrim müfredattan çıkarılınca yurtdışında 30 gazete Hamdan noktar çalışmaları sebebiyle Türkiye evrimi elveda diyor haberleri yaptı. Hamdan noktarın İngilizlerin devletini deşifre etmesinin ardından Türkiye'de 500'den fazla aydın bu konuya dikkat çekti. Türkiye'de ve dünyada böyle etkili bir faaliyetin eşi benzeri yapılmadı.